Açıya anlamı. Kalkası. Hayırlı uğurluyosun. Nasıl? Beğendiniz mi? Evet. İzlanabiliyor musunuz? Evet. İzlediğiniz için dersiniz. Hepsi internete bağlı. Evet. Kutubanemizden atalım. Kutubanemizden atalım. Kutubanemizden daha çok faydalı, işler için kulvarın, ders için kulvarın, ödev için kulvarın, merak ettiğiniz bilgiler, merak ettiğiniz konular varsa burada okunduğuna açık bakınız. Burada okulun müdürü benim. Bilgisayar sınıfının oluşması bizim için bu açıkçası bir hayaldi. Bu hayali öğretmen arkadaşlarımız ve okul müdürümüzün Yok. önderliğinde ilerleyerek hallettik. Malzemeleri 81 ildeki arkadaşlarımız yolladı. Bazı arkadaşlarımız sandalye, bazı arkadaşlarımız işte e, avize falan yolladı bize. Malzemelere ulaştıktan sonra öğretmen arkadaşlarımız ve e, okul müdürümüzle birlikte sınıfa girip e, bu sınıfı e, el birliğiyle oluşturduk. Tek avancımız eğitime destek verip bu öğrencilerin hayali yerine e, ulaştırmaktı. Bugün çok çok mutluyuz çünkü e, onların hayali bizim hayalimizdi. Onlar kadar biz de çok çok mutluyuz. Ve e, bugün e, okulumuzda çok güzel bir bilgisayar sınıfı oldu. Emek veren, katkı sağlayan, senle bir fidanlık etkinliğindeki bütün arkadaşlarıma, okul müdürüme ve bütün öğretmen arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Herkese iyi ki var. <gülüyor> 2016 yılında göre başladım okulunda çok dezavantajlı dışı çok eksiklerimiz vardı. Ee, biz birer birer hayallerimizi gerçekleştirmeye başladık okulda. Ee, Okulun İngilizce sınıfı, işte o bir sınıfı kitaphaneye ve en sonunda bugün e, bilişim sınıfımıza kavuştuk. Çocuklarımızın hayallerini en güzel şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. E, bu sınıfları ve bu e, çalışmaların yapılmasında e, sen de bir fidanlı sosyal sorumluluk projesinin e, bize desteği çok fazla oldu. Hiçbir zaman evet. bizi yalnız bırakmadılar. Burada bulunan çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitim almasını, e, ülkesine, vatanına, e, faydalı çocuklarla iletişmesini sağlamaya çalıştık. Bugün de hep beraber birleşim sinir açmamızın mutluluğunu yaşamaktayız. İnşallah çok daha güzel günler görecek bizim çocuklarımız diyoruz. E, ve destek olun herkese çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.